sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi çemberde açının tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda hemen bira bismillah diyorum birinci sorumuzla başlıyorum arkadaşlar diyor ki sorumuz işte aob açısı 3x artı 10'dur acb acb yani şu arkadaki yayın ölçüsü 230 dereceymiş dostlar. Şurası 230. Şimdi çemberin tamamı 360 dereceydi, 230'u buradaysa, şuraya da mecbur 130 derece kaldı. Ve bu adam bizim merkez açımız olduğundan dolayı merkez açı gördüğü yayın aynı ölçüsüne sahip olduğu için demek ki diyeceğiz 3x artı 10, 130'a eşit o halde 3x eşittir 120'dir x eşittir 40 olur cevap bursa'dan gelir ikinci sorumuz benzerini çözmüştük dostlarım bunun hemen şöyle yapacağız ee, şu bizim yarı çapımız diyeceğiz bu da bizim yarı çapımızdır ben ob'yi çizersem bu da benim yarı çapım olur dedim ve bakın burada karşımıza iki tane ikiz kenar üçgen çıktı burası 40 ise şurası da kesin 40 şura 70 ise Burada kesinlikle 70. Nereyi soruyormuş? A, B, C. 70 ile 40'ın toplamını soruyormuş dostlarım. 110 derece yapacak. Yanlış mı hesapladık? Bir daha bakalım. A, B, C. Yayının ölçüsünü soruyormuş. Pardon. A, B, C. Yayı dediğimiz şuradaki yayın ölçüsünü soruyormuş bize. Şimdi şurayı da hesaplayalım. 40, 40, 80. Şuraya 100 kaldı. 70, 70, 140. Buraya 40 kaldı. Yani şuradaki merkez açımın ölçüsü. 140 derece çıktı. Tabii ki merkez açı gördüğü yayla aynı ölçüye sahip olduğu için yayımızın da ölçüsü 140 derece olacak dedik. Şu sandalyeyi bir değiştireyim arkadaşlarım. Gıcır gıcır. Evet devam ediyoruz. Şimdi geldik 3. sorumuza. Şimdi gördüklerimizi bir konuşalım. X yayı X açısı gördüğü yay 2X olacak çevre açı olduğu için. 120 Gördüğü yay 240 olacak Yani şuradaki başlıyor Şu kısmın tamamı 240 derece olacakmış arkadaşlar Şimdi çapımız burası Çapın alt tarafındaki yayın ölçüsü 180'di e Kırmızının tamamı 240 ise ve 180'i B'den aşağısı 180 ise şu 2x denilen kısma ne kaldığını bulabilirim ben hemen. 240'tan 180'i çıkartacağız arkadaşlarım. Ne kalıyor geriye? 20-60 mı kalıyor? Demek ki 2x 60, x de 30 olacak. Cevap Adana'dan patladı. Şuna bakalım bu ne diyormuş? Şimdi alfa gördüğü yay kesinlikle 2 alfa. Şuradaki yayın ölçüsü 2 alfa olacak. Peki şurada da bir teğet giriş açımız var bakın. Bu da iki alfalık yayı gördüğü için bu açımızın ölçüsü de alfa derece olmak zorunda. iki alfayı gördüğünden dolayı. Şimdi hemen üçgenin iç açılarını toplayalım. Bakın 32 var. 60 artı alfa var. Bir de alfa var. Bunların toplamı 180 olmak zorundadır dedik. Hadi toplayalım. 32, 60 daha 92 yaptı. Bir de 2 alfamız var. Bunların toplamı 180. 92'yi çıkarırsak 88 kalır 2 alfaya. 2 alfa 88 ise alfamızda 44 yapıştır gelsin. Evet 5. sorumuzdayız dostlarım. Hemen gördüklerimizi bir yazalım yine biz burada. Şurası x ise şu yayın ölçüsü 2x. 130'un hemen dış açısına 50 derece yazalım. Bakın 50 dediğimiz iki kirişin arasındaki açı yani iç açı arkadaşlarım iç açı neydi gördüğü yayların sağ ve soldan gördüğü yayların toplamının yarısı 50 sağdan a'yı görüyor sol taraftan da b'yi görüyor demek ki a ile b'nin toplamının yarısı 50 olacak o halde a ile b'nin toplamı ne olmak zorunda 100 Şimdi şurası bizim çapımız olduğu için çap burası. Çapın üstünde kalan yayın ölçüsü 180 derece. E, A ile B'nin toplamı 100 ise 2x'e ne kalmak zorunda bu durumda? 80. Demek ki x 40 olacak yapıştır. Altıncı sorumuz arkadaşlarım. İkiz kenar bir üçgen görüyoruz. Hiç düşünmeden hemen şuraya da x'imizi bir yazalım biz. Sonra A, E, E, D'ye eşit onu gördük. 24 x kaç derecedir diye de bir soru soruyor. Verilenler bu kadar. Şimdi başlayalım bakalım neler olacak. Şimdi şuradaki açıya. şu Bu açıyla 24'ün toplamı şuraya eşit gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman ben bu açıya x eksi 24 diyebilirim diyorum. Hemen yazalım x eksi 24. Çünkü bununla 24'ün toplamı x'e eşit olmalıdır dedik. Peki burayı yazdık. Burası x eksi 24 ise şuradaki yayın ölçüsü 2 katı olacak bunun. 2x eksi 48 olacak. Sonra şuradaki yayımızın ölçüsü çap olduğu için arkadaşlar bu adam 180 derece olacak. Ve bakın şuradaki kırmızı yaptığım yayın toplam ölçüsü ne çıktı dostlarım? 180 artı 2x eksi 48. Şimdi 180'den 48 çıkarsa 132 kalır bir de 2x var. Yani 132 artı 2x oldu burası Peki 132 artı 2x ise Bu açı o yayı gördüğü için Çevre açı olduğundan dolayı da yarısı olacak Yani 132 artı 2x'in yarısı 130 olsaydı 65, 66 artı x oldu arkadaşlar Bu yayın ölçüsü Şimdi hemen gelin Şuradaki üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitleyelim Neler var orada? 66 var bir de 3x var toplamları 180. Hemen 3x eşittir. 66'yı çıkarırsak 114 olur. 3'e bölersek bir de x eşittir. 3'e bölersem 3 kere 3 9 24'te de 8. 38 geldi cevabım Bursa'dan çıktı x. Evet 7 numaradayız. Dondurma kuralı yapacağız arkadaşlar 7 numarada. Bakın 2 teğetin arasındaki açı neydi? Gördüğü yayla bütünlerdi. Yani toplamları 180 olacaktı. O zaman şuradaki yayın ölçüsü 60'ın bütünleri yani 120. Aynı şekilde yine dondurma kuralı yapıyorum. Buradaki yayın ölçüsü de 110'un bütünleri 70 olacak. Yani şu mavi yaptığım toplam yay 190 çıktı. Ki 190 ise... X de çevre açı olduğu için 190'ın yarısı olacak. 95 derecedir diyeceğiz. Şuna gelelim hemen. Bakın burada bir teğetler dört teğetler dörtgen diyorum. Kirişler dörtgeni var arkadaşlarım. Özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180. O halde buradaki açımız 110'un 180'e tamamlanmış hali olacak. 70. Şimdi 70 burada. X burada, 30 burada. Toplamları 180 olacak. Üçgenin iç açılarından dolayı. 70 ile 30'un toplamı 100. 180 olması için 80'e ihtiyacımız vardır dedik. Evet çevirdik arka tarafımızı. 9 numaralı sorumuzu gömelim şimdi. Çembere teğet. 80'i görüyorum. Orada bir diklik inmiş. Diklik kirişi ikiye bölmüş arkadaşlarım. Sadece merkezden inen dikme Kirişi ikiye böler dostlar. O yüzden merkez demek ki şu AB doğrusunun üstünde bir yerde. Dolayısıyla AB doğrusu artık çap oldu bizim için. Şimdi şu 80T kiriş açıdır. Gördüğü yay iki katı olacak yani 160. Şimdi burası çap olduğu için dostlarım çapın sol tarafında kalan yayın ölçüsü 180 derece olacak. Yani şurası kırmızının olduğu yer 20 derece olacak ki toplam 180 olsun. Peki X çevre açı 20'yi gördüğünden dolayı yarısı olacak 10. Evet 10. sorumuzdayız. Şimdi 76 gördüğü yay şuradaki D, C, B yayıdır. 76'nın gördüğü yay burası ise 2 katı olacak. 140, 12 daha 152'dir burası. Burası 152 ise şuraya da 28 derece kaldı. Çünkü toplam 180 olmalı. Şimdi bu 152 derece dediğimiz bakın eşit iki kirişin arkasındaki yay. Ve biz biliyoruz ki kirişler eşitse arkasındaki yayların ölçüleri de eşittir. Demek ki bunlar 76-76 dağılacaklar. Şimdi X'in kollarına bakın. Bir BC kolu C'de bitiyor. Bir de BA kolu A'da bitiyor. Yani bu aradaki yayı görüyor X dediğimiz çevre açı. Demek ki bu yayın Yarısına eşit olacak. Yani 76 ile 28'i toplayalım hemen. 14 elde var 1, 9, 10, 104. Yarısı olacak 52. Cevap Edirne'den geldi. Çemberde paralel doğrular var ve CD yayı 100 dereceymiş arkadaşlarım. Bakın AB çap ise, şimdi 100 ise bunun üstü tamamen 180'di ya. Şuradaki yay ile şu yaya 180 olması için 80 derece kaldı. Ve paralel iki doğrunun arasındaki yaylar eşit olduğu için bunlardan 40-40 dağıldılar dostlarım. Şunlara 40-40 yazalım. Şimdi çemberin tamamını çizersek şöyle. Bakın X dediğimiz şu Denizli'den başlıyor Adana'ya kadar olan şu yayın tamamını görüyor. Yani 40'ı da görüyor bir de burada yarım daireyi yani 180'i görüyor. Toplam 220 görüyor. Yarısı olacak çevre açı olduğu için 110'u yapıştırdık. Geldik buna bakın yarı çapa tık tık koymuş bu da yarı çap tık tık şurayı çizersem bu da yarı çap tık tık hak etti şimdi burası 20 ise şurası da 20 oldu dostlarım 20 ile 20'nin toplamı burası 40 oldu canım kardeşim şurayı çizdim bu da yarı çap 40 ise bu da 40 oldu 40 40 80 şuraya 100 kaldı. Toplam 120 oldu burası. O halde şuraya da 60 derece kaldı. Bakın ikizkenar üçgen tepesi 60 o zaman tabanları da 60 olacak. x eşittir 60 geldi dostlar. Evet 13 numaralı soru. O merkezli çemberin yarıçapı R'dir. Bakın burada ne var? R'ye eşit bir doğru var arkadaşlarım. Bir kiriş var. Hemen şunların ucunu R ile merkezle birleştirelim. Bu da R, bu da R. Eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60'ı yazdım. Şimdi şurayı çizdiğimde bu da R. Bakın burada ne var? R, R, R köküç. Bu hangi üçgende 120-30-30 üçgeni. Demek ki şurası 120-30-30 geldi. Şimdi bakın 60'ın gördüğü şu yay 60 derecedir. 120'nin gördüğü bu yay 120 derecedir. Yani toplam şurası 180 dereceymiş. Meğersem şurası çapmış hatta düz çizgiymiş. X de 180'i gördüğü için yarısı olacak 90 derecedir yapıştır. Şuna geldik arkadaşlarım. Bakın buradaki kuralımız neydi? Ee, şu X, Z ve Y'nin Y değil tabii ki. Şurası Y ise şuradaki yayımız da Y. Şu Z ise ya da şu Y ise şöyle yapalım. Şuradan çevre açımızı çizelim. Burası da y bölü 2. Şimdi dostlar şu 3 tane çevre açının toplamı 90 derece olacak demiştik arkadaşlarım. Hemen x'in z'nin yazalım. X, z ve y bölü 2'nin toplamı 90 derecedir diyelim. Şimdi bize neyi soruyor? X'i soruyor arkadaşlar. Geri kalanları bu tarafa atalım. X eşittir. 90 eksi z eksi y bölü 2. 90 eksi z eksi y bölü 2 de denizli şıkkında mevcut. Şuna bakalım pratik yol olarak hemen demiştik ki 110 ile bunun toplamı 180 olacak 70 ya da şöyle anlatalım uzun uzun e, iki çember kesişiyorsa kesişim noktalarını birleştiriyorum bakın sağ tarafta bir kirişler dörtgeni çıktı 110 ise karşısındaki açının ölçüsü 70 tabi 70'in dış açısı da 110 bakın burada da bir kirişler dörtgeni çıktı 110 ise karşısındaki açının ölçüsü 70 olacak yapıştırdık. Şuna geldik. 7 çemberler var. Hemen şöyle ikisinin de ortak teğetini bir çizerim. 42 gördüğü yay 84 olacak. Bakın dondurma kuralından 84'lük ile şu açının toplamı 180 olmalı. Demek ki bu açı 96, dışı da 84. 84 ise şuranın toplamı yine dondurma kuralı dediğim kuraldan 96 olacak. X de 96'nın yarısı olacak. 48 yapıştır gelsin. Evet. 16 numarayı da gömdük. Hemen 17 numaralı sorumuzdayız. Şurada bir 80 vermiş. Biz yine şöyle bir ortak teğet çiziyordum arkadaşlarım ve dedim ki şurası a ise burası da a. Burası b ise burası da b. Bunların eşit olduğunu nereden söylemiştik? İkisi de teğet giriş açı ve ikisi de aynı yayı görüyor. Burada da aynı şekilde aynı yayı görüyorlar. Şimdi burada bir dörtgenimiz var ve dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olacak. Toplayalım hepsini. Neler var? 2b var, 2a var yazıyorum. 2b 2a bir de 80 var arkadaşlarım. Hepsinin toplamı 360 olacak. Şimdi 2b ile 2a'nın toplamı 80'i buraya atarsam 280 kalır. 2'ye bölersek a ile b'nin toplamı 140 olur ki zaten bize de a ile b'nin toplamını soruyor. Evet, 18. sorumuz. Bakın yine iki çember kesişiyor ve iki çember kesişiyorsa ama bu sefer özel bir durum demiştik. Biri diğerinin merkezinden geçiyor bakın. İşte hangi merkezden geçiyorsa onu kesim noktalarıyla birleştirin demiştim dostlarım. Ve bakın şurada bir kirişler dörtgeni çıktı. 40 ise şuradaki açımızın ölçüsü 140. Tabi bu çembere geldim şimdi şu çemberi konuşalım. Merkez açısı 140 ise şuradaki yayın ölçüsü de 140 derecedir. Ve x 140'ı gördüğü için yarısı olacak 70 dereceyi yapıştırdım. 19. sorudayız. O merkezli çember. Şurada eşitlikler görüyoruz arkadaşlarım. K, L, L, eşit. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi şurayı çizelim. Şunu çizdik. Dostum bu çapı gören çevre açı olduğu için 90 ve bakın bu doğru yükseklik de oldu. Kenar ortay da oldu. O zaman ikiz kenar üçgenden burası kesin açı ortay da olacak. Demek ki şurası 90, 70 ise burası 20 burası 20. Yani X'imiz ne çıktı? 40 derece geldi. Bir soru daha varmış burada onu da yapalım. AB, AD, AC. Şimdi üçü birbirine eşit ve üçünde de ortak bir harf var. Bakın A varsa pratik olarak şunu demiştik. Cevap ya yarısı ya kendisi ya iki katı. Şansımıza üçünü de koymuş anasını satayım. Biz o zaman normal yolla çözelim. Şimdi AB, AD'ye ve AC'ye eşit. Dedi ki bir noktadan çıkan üç doğru var ve bu üç doğru birbirine eşitse... Bu üç doğrunun etrafından geçen çemberi çizin ve o kesiştikleri nokta merkez olsun demiştik. Yani burada bizim A noktamız merkezimiz olacak arkadaşlar. Şimdi 36 merkez açıysa bu da 36 olacak. X çevre açı oldu. 36'nın yarısı olacak. 18 yapıştır gelsin. Evet 21 numaradayız dostlarım. Bakın şu 90 derecenin hipotenüsü AC. Bu 90 derecenin de şuradaki dik üçgenin de hipotenüsü AC. Hipotenüsleri ortak olan iki dik üçgenin etrafından bir çember çizilir demiştim. Ve bu hipotenüs yani ortak olan hipotenüs bunların çapı olur demiştik. Şimdi 36 gördüğü yay 72 derece olacak. Bakın x de 72'yi gören çevre açı olduğu için o da yarısı olacak 36. Son sorumuzdayız arkadaşlarım. Çember çizilmiş ttm noktası diklik var. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi şu teğet noktasından hemen şöyle bir merkezimize bir dik indirelim. Yarı çapımız olsun bunlar. R, R, R, R. E şurası da R, burası da R oldu. Şurası da R çıktı. Bakın burada bir kare geldi. Demek ki şurası 45. 45. Şimdi dostum şu da benim yarı çapım. 2 R oldu bu da. Ve bakınız 90'ın karşısı 2R ise sadece 30'un karşısı R olur değil mi? Demek ki şuranın tamamı da 60 derece olacak. 45 buradaysa X'e de 15 kaldı diyebiliriz. Bu arada çayımız da buz gibi oldu. Evet gerçekten buz gibi olmuş. Evet arkadaşlarım 22 soru gömdük. Bitirdik. Şimdi bir sonraki videomuzda ne yapacağız? 17 dakikada çözmüşüz de hepsini iyi ee, bir sonraki videomuzda da dostlarım konu testine geçiyormuşuz. Konu testlerini çözeceğiz inşallah. Bir tane mi var? Kaç tane var konu testi? Bir iki Sonra ÖSYM sorularına geçiyor ama biliyorsunuz ben ÖSYM sorularını çözmüyorum. Hem telif hakkından dolayı hem de e, zaten hemen hemen her internet sitesinde zaten mevcut bunlar arkadaşlar. O yüzden konu testlerini de bir dahaki şimdi çözeyen videoda çözelim. Peki. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.